7 Ocak 2021 Muğla Seydik Kemer Çukur Yanımızda Ali Öztürk. Evet Ali Öztürk. Rekor gübre ve rekor damlama evet. gübresi müşterimiz. Ziraat mühendisimiz Orhan Gökkaya. Evet. Öykü Tarım'dan. Ali abi neler oldu burada? Neler gördük yani bu sene için? Valla bu Sizin sene nedir? Rekor kullandık Orhan Bey'in sayesinde. İrilikte, Aha. renkte, parlaklıkta Aha. ve uç tutumlarında Maçalarda, bir körlükte bir sıkıntımız yok. Şöyle gösterelim. Evet. Şu en 3 bu taraf çatalı. Evet. Şeyin. Şu tutumu. Ee, bunun cinsi nedir? Bu, şey olarak? Red Salkım. Red Quartz Salkım evet. ee, domates. Evet. Ee, dikim tarihi? Valla 15 Ama, Eylül mü? O civarda diktim. 15 Eylül'de. Evet. Peki, şey anlamında domatesin kalitesi, tutumu, çiçeklenmesi vesairesi bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Vallahi bilmiyorum, şimdi Orhan Bey'in tavsiyesiyle rekoru kullandık. Tamam. Ama çiçeklenme de tutumda... Bir kullanmaya, sıkıntımız... devam evet, kullanmaya devam ediyorsun ayrıca. Evet, kullanmaya devam ediyoruz. Devam ediyorsun, hem damlama hem yaprak olarak. Evet, bir sıkıntımız yok yani. O Şu anda şey, memnunuz yani. gidelim mi? İleri doğru göstererek alttan gelin. Şöyle. Bak abi. Şimdi... Birinci salkımlar irimiş. Tane olarak salkım oldu. Şöyle gel, bir dakika. Şöyle göster, gelelim şuraya. Tekrar alalım. Birinci salkım, 1-2 bir, meyve toplanmış, kızarmış. Yine dört meyve var kızarıyor, ikinci salkım, üçüncü salkım, dördüncü salakım, beş, altı geliyor. Yukarı doğru gidiyor. Kentel evet. Dönüşleri olsun. Hı hı. Gidelim Azda, göstererek en azından e, her noktada aynı olduğunu. Yine bakabilirsiniz. Bak bir salkımın çatallamış. Şimdi irlik olarak Ali abi bu domatesin irliği bu kadar, bu şekilde asıl Doğru mu? Evet, doğru. Çeşit Hatta olarak? Çeşit olarak bundan ta dufak oluyor yani. Tamam. Ama biz iri yaptıralım dedik, iri Biraz oldu. iri yaptırdık dedim. Ee, evet. Şimdi mesela e, Orhan Bey'in de söylediği gibi, tutumlar aşağıdan yukarı bir standart gidiyor, tepe evet. tutuyor. Evet. Ee, Tepesi de güçlü. Tepesi de güçlü. Aynı az önce söylediğimiz güçünü yakınlara bak. gösterelim. Bakın, Şiştere bu bak, en bak. son. Burası tutum. Bu her noktasında aynı. Yarıdaki bir önceki salkıma bak, önceki tutarak geliyor. Tutarak geliyor. Bu şekilde gidiyor, devamda da gidiyor. Evet. Ala bir tavsiye eder misin? Ürünümüzü Oran Bey zaten size tavsiye ederek önerdi, yazdı reçetenize. Evet, Orhan Bey zaten tavsiyesiyle kullandık. Rekor, rekor damlama da rekor. bana rekor, rekor attık. Hı -hı. Ondan sonracığım iki tane ayrı rekor şey aldık. Tamam. Üstten kullanmaya ya yani, dabandan kullanmaya hı. ve kullanmaya da devam ediyoruz. Yani edeceğiz bizim yani. rekor gübre AŞ firmamızın gübreleme programının tamam burada uygulanmış. Evet. Ee, Oran Bey var mı sin ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi teşekkürler böyle güzel ürünler çıkardığınız için. Hı hı. Çiftçilerimiz memnun kalıyor. Kullanmaya devam ediyor. Yani e, belki tavsiye ediyoruz. Şimdi e, Türkiye genelindeki bayilerimizdeki e, çalışan yetkili teknik ziraat mühendislerimiz evet. ya da teknik elemanlarımızın tavsiyelerine her zaman uyulmasını öneriyoruz buradan. Doğru ürünleri doğru kullanım şekliyle vermek de her zaman doğru sonucu Tabii, e, bize sağlıyor. E, buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Herkese bol Selam bereketli bir e, sezonlar diliyoruz. diliyoruz. Koronasız <gülüyor> sağlıklı bir yıl diliyoruz. <gülüyor>